Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelikle her yerde dolaşan B-13'ten bahsedelim. B-13 yazar gibi görünse de, aslında en başından beri bize brav Talk 13 Kasım'da gibi bir anlam veriyor. Kulüp güncelleme infosu geldiğinde ise, Instagram hesabından yaklaşık 2 hafta gibi bir zaman verdiler. Ve bu zaman dolduktan sonraki ilk hafta sonu ise yine 13 Kasım. Evet, bundan önceki Brav Talk'lardan önce sunucular güncelleme alıyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 gün önceden haberimiz oluyor. Ve evet, sunucular bugün itibariyle güncellendi. Bu da demek oluyor ki Brav Talk bu hafta sonu. Bugünlük bu kadar katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.